14 Mayıs'a yürüyor muyuz? Gümbür gümbür yürüyor muyuz? İnşallah havaalanından buraya, yolun sağında solunda tüm Vallı kardeşlerim Elhamdülillah bir araya geldiler, birlikte yürüdüler. Ar Sevgili Vallılar, başımın tacı kıymetli hanımefendiler, Geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, değerli kardeşlerim. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık bir yıllık hasretin ardından bugün yine Van'dayız. Son gelişimizde gönül dünyadan geçer, ama ki Van'dan geçmez diyerek sizinle kucaklaşmıştık. Öyle mi? Bugün yine aynı siyatta bir aradayız. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada gıptayla takip edilen bir şehir haline geldi. Peki nasıl oldu bu? Kendi kendine mi oldu? Van eskiden de buradaydı. Ama böylesine bir cazibe merkezi haline, Gelememişti. Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların, hem buraya gelen ziyaretçilerin güven içinde, huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim tesis ettik. Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımızın dışındaki inlerinde de ezik. kardeşlerim devletinize güvenin bize güvenin huzurunuza ve hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek kardeşlerim man depremini hatırlıyorsunuz değil mi? Burada o zaman belediye başkanı kimdi? Malum HDP'li. Van'ı susuzluğa mahkum etti mi? Van depremiyle ilgili bir adım atmadı. Ben o zaman anında DSE'yi görevlendirdim ve su olayı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sorunudur. Yapmadı. Ne dedi? Gelsin devlet yapsın. Değerli kardeşlerim. Biz onun bu ifadelerine katılmadık. Ve Van Büyükşehir'de bu yaptıkları karşılığında biz Van'ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık. Erciş erciş biz yaptık. Adeta Van Gölü demiyorum, Van Denizi'nin kıyısını adeta yalılarla donattık. Öyle mi? Tuşba'yı biz yaptık. Nerede belediye? Belediye Başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim, Türk'üyle, Kürt'üyle, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap, şu bu ayrımı yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz. bir şurada ifade yakaladım. Ne diyor? Oh olsun. Artık kabar terörle değil petrol rezerviyle anılacak. E bunu kim yaptı? Yine biz yaptık. Bundan sonra kabar terörle anılmayacak. Ve bundan sonra Gabar inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Yıllarca ne yaptılar? Bu petrol kuyularını betonladılar. Şimdi biz açtık. Aynen Karadeniz'deki doğal gaz gibi açtık. Doğal gazı şu anda ücretsiz alıyor musunuz? Evet. Yıl sonuna kadar da 25 metreküp ücretsiz olarak Ödeyecek misiniz? İşte bunları yaparsa, yaparsa, eyvallah. Ama bizi bu yolda yalnız bırakmayacaksınız değil mi? 14 Mayıs akşamı inşallah hep birlikte bir başka güleceğiz. Her ne kadar siyasi uzantıları hala o eski kara günlerin, o eski kanlı günlerin hayaliyle yaşamaya devam ediyorsa da artık o iş bitti. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın canı ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını gördünüz değil mi? Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz değil mi? Kardeşlerim bunları kandile kandile kimler kaçırdı? 10 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşındaki o kızlarımızı o çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı? <Gülüyor> e bunlar ne diyorlar? Biz Kürdüz. Benim Kürt kardeşlerime leke sürmeyin. Bunların Kürtlükle mürtülükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor vahşet ve inşallah 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Sizi Allah için seviyorum. Gidip Van'dakiler dahil Kürt kardeşlerimize her türlü zulmü yapan, her türlü insanlık suçunu işleyen CHP şimdi ne oldu? Payanda oldular. Ya düşünün CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? İşte işte şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini hem de utanmadan, sıkılmadan, ahlaksızca ne dediler? Dişe diş, kana kan diyerek ifade edenlerin derdi van olabilir mi? Vanlı'nın huzuru, refahı olabilir mi? Evet. Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza geldiklerinde onlara bunun hesabını sormayacak mısınız? Evet. Ülkemizdeki herkes gibi Kürt kardeşlerimin de hakkını, hukukunu, özgürlüğünü, en geniş manada kullanabileceği demokrasi zeminini biz kurduk mu? Aynı şekilde tüm şehirlerimiz gibi Van'ın da kalkınma eksiklerini yine biz tamamladık mı? Evet. Hatırlarsanız 2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik mi? Evet. Bugüne kadar Van'da TOKİ kanalıyla 24.000 konutu bitirip sahiplerine verdik mi? Şimdi de 3200 yeni konut, 250 yeni iş yeri, 27 bine yakın altyapılı arsa vererek Van'ı daha da güzelleştirecek bir hazırlığın içindeyiz. Bay Bay Kemal'ine söz verdi. <gülüyor> bu CHP'lilere, bu HDP'lilere sormak lazım. Ya siz Van'a ne kazandırdınız bir onu söyleyin. Ha okulunu, hastanesini, sosyal yardımlarını, millet bahçelerini, bölünmüş yollarını, havalimanımızı, barajları, sulama tesislerini, organize sanayi bölgesini, doğalgazı saymıyorum bile. inşası sürüyor mu? İnşallah onu da seneye bitiriyoruz. Karadeniz limanlarını İran'a, Asya'ya, Ortadoğu'ya Van üzerinden bağlayan altyapı çalışmalarını süratle tamamlamakta kararlıyız. Van'a 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Kardeşlerim, bakın bunu özellikle bir kardeşiniz olarak Kürt'ü, Türk hepsini koyun bir kenara. Dedim ya yaradılanı yaradanından ötürü seviyoruz. 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Şimdi bunu katlayarak artıracağız. Değerli kardeşlerim, tüm bu eser ve hizmetlerin sürmesi için hazır mısınız? Van. 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Evet. Van 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Evet. Değerli kardeşlerim, biz Van'a Allah için sevdiğimiz, Vanlılara gönülden aşık olduğumuz için önümüze çıkartılan hiçbir engele itibar etmedik. Sadece işimize baktık. Van memleketin sınır çizgisidir reis. Vanlı gençlerin kırmızısı. Eyvallah. Para, sevgimizi şairin diliyle anlatarak olursak. Aşık der ki serde ahuzarım var. Bahçesinde ayva ile narım var. İçinde bekleyen Nazlı Yârim var. Durmam buralarda. bana giderim, bana Evet biz de her fırsatta bana geldik. Ama öyle elimiz boş, gelmedik. Hep eserlerimizle, hizmetlerimizle, yüreğimizdeki muhabbetle, heybemizdeki projelerle geldik. Ya bir de onlara sorun ya. Siz neyle geldiniz buraya? Ne getirdiniz diye bir sorun. CHP'sine sorun. HDP'sine sorun. Sorun bunlara. Hiç getirdikleri bir şey yok. Hiçbir zamanda bir şey getirmeyecekler bunu biliyoruz. Çünkü biz birileri gibi köken ve mezhep ayrımcılığı değil eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Çünkü biz birileri gibi evlatlarımızı PKK veya FETÖ terör örgütlerine LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil aile yapımızı güçlendirmenin siyasetini yapıyoruz. Kardeşlerim CHP LGBTci mi? İyi Parti LGBTci mi? HDP LGBTci mi? O yanlarında da yavrucuklar var. Onlar biz LGBT'ci değiliz diyebiliyorlar mı? Fakat AK Parti'nin kitabında LGBT yok. MHP'de yok. Cumhur İttifakı'nda asla böyle bir şey yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz. Biz bunların mücadelesini verirken bölücü örgütün güdümündeki partinin mensupları da onların Cumhurbaşkanı yapmak için uğraştıkları kişi de ne yapıyordu biliyor musunuz? Attığımız her adıma karşı çıkıyorlardı. Yaptığımız her işi engellemeye çalışıyorlardı. Başlattığımız her projeyi durdurmak için çırpınıyorlardı. İsterseniz şimdi karşımızda kurulan 6'lı, 7'li, 9'lu, 11'li olduğu karma karışık. Şu masanın gerçek yüzünü ekranda izleyelim. Sosyal, Sosyal siybolcular kurumu kim yaptırdı? Kırmızılar oldu. Maaşları 2000 dolar. New York'ta bir işrafta <gülüyor> bulunmuş, abd'er New York. Talip akadeler diye yalvarıyorum demişti. Saat tam altı buçuk. geç mi kaldın? Misajlarla davrandım ve bir de bizim adımıza bakın. Bugün <gülüyor> <gülüyor> ne çiçek çiçek görsün, buluk bekleyen hasta olmayan. Hoş bir görüntü değil. her hasta nemize yaşanan bir durum maalesef. Birkaç tutuşumunun çay var. Şimdi yani var böyle bir şey söz konusu değil. genel aday Genel başkan olarak kendime göre bir bu, bu yakalamaz o ayrı bir şey. Sekmastonlar yani yönetim kadrosunda ki bu Başarısız olursanız, oyunuz düşerse koltuğunda kalacağım diye düşüncem yok. Bir partinin genel baş... İçten Cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Millet ittifakının ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermişiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. Ben ilk çocuk okutuyorum, nasıl okutacağım? Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul, İstanbul Belediyesi'nde oranıyorum. işçileri Bu kapıya, kapıya koydular. Ankara'da kapıya koydular. İzmir'de kapıya koydular. Yalan üstüne yalan. Devam. Bu dönüşüm projesinde hmm. ayırlardır verdiğimiz mücadelelerle hmm. ithaleler ertelendi. Durdurulma konusunda faydamız oldu. Yani gürültü çıkarma konusunda. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile oluştu. Kılıçdaroğlu'nun tayseri fırsatı. Alayca! Oh Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talip belgesi yayınladı. Bu açıdan üzerindeki tecrübtin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürtistan yaşıyor olacak. Başkanı planın heykeliği bir <gülüyor> kez alınçı. Başın serbest bırakılmasını istiyorsanız Bize kazanacaksınız Ekrem Dilek İmamoğlu çiftlik var mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla Dolu alanını selamladı Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı Kalabalık da İmamoğlu çiftliğe Sevo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi Biz elbise bana var Selimde izlecalar Şuraya da en peşinden Statürk Türkiye'de de... Yere göremiş şartları var. Bunun olduğu gibi kabul edilmesi. Yer yönetimi özerkliği şartını mutlaka yerine getireceğiz. Sene benim başarı sayım için çok önemli bir projedir. Değilmesi oradan olarak görebiliriz. HDP ye Bakanlık yerine evet, de gitmedi dediler. Bunların şerinin cari üzerinde bir bir fark mı? Kılıçdaroğlu'nun adı olmazını bilen HDP hesabat edin. Biz masada oturup 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İyi partisine size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin genelleri olsanız. Ben de yazar. İç sil beni, iç sil beni, iç diye, diye, diye, diye Bu kardeşlerimizin oylarına talip PKK'lıdırlar hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altın masaya bilgi oldu. Nesfak, AKP, MPEK, Darma, Akşebir, Umut dayarı attı. devleti liste liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayan kadar yok edecektir. PKK yönetimini vurmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vurdumuz biz. Gezi parkı'na bahane edip yakıp yıkan provokatörler polise demir bilye ve taşlarla saldırıyor. Ekrem İmamoğlu deprem risk yönetimi dairesi başkanlığı Tayfun kahramanı atadı. Üçüncü köprü, üçüncü hava ilmanı, Kanal İstanbul'un A3'e kavrulması iktidar sahiplerine yönetmek istiyoruz. Halkınıza şu çağrı yapıyoruz. Herkes, Herkes bulunduğu yerden suna doğru yürümelidir. Bütün mahallelerde, dış mahallelerden, dış dışarıdan. Dış Gümlen, can yürüdür. Gördüğünüz can selo! Benim Kürt kardeşlerimi, 51 Kürt kardeşimi Diyarbakır'da ölümüne neden oldu. Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal? Gelince onu çıkartacağız diyor. Kardeşlerim, bu iş Türk-Kürt meselesi değil. Alevi-Sünni meselesi değil. İnsanlık meselesi, insanlık. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece... Adalet yerini bulacaktır. Biz iktidarda olduğumuz sürece benim o 51 Kürt kardeşimin canına kıyanlara biz cezaevinden çık demeyiz. Hepsi hesabını ödeyecek. Hepsi hesabını ödeyecek. İşte masa bu. Masanın etrafındakilerin çapı, niyeti, söylemi işte bu. Gerçi bu masa siyasetin en meşru hakkı olan işbirliği masası, müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Bu bay bay Kemal. Bu var ya bu. Işte az önce izlediniz savaş aysa olsa da onun bu yaptıklarını SGK'nın başında olduğu zamanı anlatsın. Şimdi hastanelerimiz nasıl? Görüyorsunuz. Pırıl pırıl. Şehir hastanelerimiz öyle. Şimdi buraya bir hastane daha inşallah geliyor. Bu masa hani yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümcek var ya işte ona benzedi Herhangi bir istikameti, rotası, menzili olmadığı için ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek sahnede kalp yapmak. Sağa sola gülücük dağıtmak. Masanın etrafındakilerden hangisi sabah erken kalkıp ayaklanırsa örümcek o tarafa doğru yöneliyor. Sonra masanın bir başka ortağın sesini yükseltiyor. Bu defa istikamet oraya dönüyor. Ardından bir başka ortak gülüyor. Hop bu defada ayaklar o tarafa doğru çekiyor. Hani Baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz var ya, işte tam da öyle bir durum var. İpin ucu başkalarının elinde olunca, bunlar kendilerine tanınan hareket alanında sürekli bir tarafa savruluyor. Aynen dediğin gibi, 6 artı 1 reis etmiyor. Elbette masada ne yaptığını bilenler de yok değil. Mesela bölücü örgütün elebaşları ve onların siyasi uzantıları. Hatırlayınız çözüm sürecinde her türlü riski alarak ülkemizin 40 yıllık terör sorununu bitirmek istediğimizde uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Suriye'deki iç karışıklıklar sırasında provokasyonlarla sokaklarda benim Kürt kardeşlerimin kanlarını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? Soruyorum size, tüm bu ihanetlerin neresinde Van var? Tüm bu acıların neresinde benim Kürt kardeşlerim var? Tüm bu istismarların neresinde ülkenin ve milletin menfaati var? Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken Türkiye'yi yeniden eski karanlık günlerine geri döndürmenin kime ne faydası var? Türkiye'yi her alanda gelişmiş ve müreffeh bir ülke haline getirmek için attığımız adımlara çelme takmanın kime ne faydası var? Size bir faydası yok, milletimize bir faydası yok, ülkemize bir faydası yok ama birileri kandan, kavgadan, kaostan, cehalet ve sefaletten beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var. Daha geçen gün Çanakkale'de kahvehane basıp adam döverek yurt dışında oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza saldırarak, asıl niyetlerini hemen gösterdi. Hasan bir diğer bilinçli ve ortada pek gözükmeyen ortağı Feto'da ne yaptığını çok iyi biliyor. Ötekilerin durumu ise hak getire. Tam bir trajedi. Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar. 14 Mayıs'ta işte bu iki tablodan hangisini istediğinize karar vereceksiniz. Tercihinizi Türkiye'nin güven, huzur, refah içinde güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini isteyen bizimle. Yeniden koalisyon, kavga, baskı, zulüm peşinde koşanlar arasında yapacaksınız. Valın tercihinin Türkiye yüzyılı olacağından yana... Hiçbir şüphem yok. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Van Gölü'nün öte yakasından bile duyulsun. Tatvan'dan duyulsun. Bitlis'ten duyulsun. Hazır mıyız? Van 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? <Gülüyor> Van 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Van 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için bismillah diyor muyuz? Van 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Maşallah. Tebarek Allah'a, tebarek Allah, bana da bu yakışır. Kardeşlerim, Cumhuriyetimizin ilk asrı, son devletimiz Türkiye'nin kuruluşu yanında pek çok siyasi, ekonomik ve sosyal çalkantıyla geçti. Bugün dönüp baktığımızda bu istikrarsızlıkların hiçbirinin de tesadüf olmadığını, kendi kendine yaşanmadığını görüyoruz. Ülkemizi İç mücadeleleriyle oyalayanlar Kendi güvenlik ve refahları için Tüm dünyanın kaynaklarını sömürdüler Ne zaman ki biz Demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Aradaki farkı kapattık işte o zaman bunları bir telaş sardı Geziyle sokakları Çukur eylemleriyle mahalleleri Terör saldırılarıyla güvenliğimizi Darbe girişimleriyle milli iradeyi Finansal tuzaklarla ekonomimizi hedef aldılar. Allah'ın yardımı ve milletimizin, vanlı kardeşlerimizin desteğiyle tüm bu saldırıları göğüsledik. Akamete uğrattık. Bununla yetirmedik. Sınır ötesi harekatlarla, yeni ekonomi programlarıyla, savunma sanayi ve enerji yatırımlarıyla Türkiye yüzyılına hazırlık yaptık. İsterseniz şimdi gelin 21 yılda ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi şöyle kısaca bir hatırlayalım. Şuraya bakalım. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobiliz tohum, kendi ihalarımızı, siyahlarımızı, akıncıyı, milli tankımızı, milli helikopterimiz, milli silahlarımız, milli denizaltılarımızı, milli maalik uçağımız, eğitim ve destek uçağı ücreti, insansız savaş uçağı kızıl elmayı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG ufuku, dünyanın ilk istihbarat gemisi TCG anadolu'yu, yerli ve bilgi ilk gözlem uydumuz imeceyi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü ila gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğal gaz keşfet, doğal gazı ve davat, aklu yükler santralini, tüm akıl, Mavi Akımı, Tanapı, Bakü Tifliske, Hamburlu Hattını, Bol Karbi Üretim Tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, En büyük sosyal konut hamlesini, Deprem Bölgesi'nde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar filan dikimi, İlk Boğum Gen Bankası'nı, İlk Milli Botanik Bahçesi'ni, Yusufeli Elibarajı'nı, Geri Dönüşüm Tesisleri, Tersaneler, Ribanlar, Marmara, Avrasya Tüneli'ni, Hızlı Tren Ağı, Havaalanları, Metrolar, 1915 Şanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisili Kö Manav otogu tüneller, modern görünmüş Dünyanın üçüncü deniz olgulu hava milli elektrik üretirken yerli, vakı, yerli 81 ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitim yıl, ders kitaplarının ücretsiz, ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tabakat dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul finans merkezi, Düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarih izan, memur maaşlarını artır. Ekrem İkramiyesi 2000 lira, Elektrikte indirip, KDV'de indirip, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığı 1594 lira, evde bakım aylığı 4336 lira, yaşlı aylığı 1997 lira, en düşük bul ve eğitim aylığı 425 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resmi Ekel Müzesi'ni, İstanbul Resmi Ekel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması, Beyoğlu Kültür Yolu, Yeni Tiyatro Sahneleri, Binlerce Tarihi Yapının Restorasyonu, Tarihi Camiyerin Restorasyonu, Tarihi Sinagokların Restorasyonu, Tarihi Kiliselerin restorasyonu, restorasyonu, Galata Kulesinin Restorasyonu, Rami Kütüphanesini, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini, Ali Bektaşi Kültür ve CHN Başkanlığı'nı, Türkiye Diplomasi Merkezi, İstanbul Talal Anlaşması'nı, KKTC ve Ligayla Mev Anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışan sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık katramalarını, okuma-yazma oranlarını, okullaşma oranını, öğrenci vurslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimle beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su Artmametis olan oranı, ülke 3 kat, 8 kat, merkez Bankası, döviz 5 kat, ücret 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, halka sosyal şehit ve desteği, sayısını, elektrikte kurulu gücü kat, doğalgazlı sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi projesi sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını karbon salımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayiyle dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Kasa ihtiyacını, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, FETÖ ile terörle, DEAŞ'la vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucular, sapkın akımlar ...mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimize, ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Evet, nasıl buldunuz? Bunlar eksikleriyle beraber bu kadar. Şimdi bugün, bu alanda resmi olarak aldığım rakam ne biliyor musunuz? Şu anda 50 bin... Vanlı kardeşim alanda. Yol boyunca gelenler hariç. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki 9 gün sonra sandıkları benim Vanlı kardeşlerim patlatacak. İşte bu başarılar birilerinin kabusu oldu. Okul yaparız, üniversite açarız. Eğitimi ayağa düşürdünüz derler.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 Karadeniz'de gaz, Gabar'da petrol buluruz, milleti kandırıyorsunuz derler. Ya buyur işte, bak doğal gazı vatandaşımıza bir ay ücretsiz. Ondan sonra da yıl boyu 25 metre faturadan ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Ama bitmedi. Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilini yaparız. Gözlerinin önündeki ürüne hani nerede derler? Bay bay Kemal. Ya gemlikte fabrika. Hadi git. Niye gitmiyorsun? Meral Hanım sen niye gitmiyorsun? Gidemezler. Gittikleri anda maskeleri düşecek. Çünkü bunların bu ülkede dikili bir taşı yok Uçak yaparız, helikopter yaparız, yüksek teknoloji ürünü nice projeyi gerçekleştiririz, ne gerek vardı derler. Konut yaparız, baraj yaparız, sulama tesisi yaparız, her birine takmadık kul bırakmazlar. İstihdamda, üretimde, ihracatta rekorlar kırarız, sevinecekleri yerde karalamaya çalışırlar. Sosyal yardımlarla devletimizi kimsesizlerin kimsesi haline getiririz. Yardım alan insanları makarnacı, kömürcü diye aşağılarlar. Dış politikada onurlu bir duruşla ülkemize güç, milletimize gurur kazandırırız. Gidip bizi yabancılara şikayet ederler. Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı hayalimize sahip çıkmazsak, daha onlarca, yüzlerce örneğini verebileceğimiz işte bu zihniyet ülkenin tepesine bir karabulut gibi çökecek. Sanmayın ki afaki bir tablodan söz ediyorum. Türkiye bizden önceki 70 yıl boyunca bunların hepsini de bu çapayla yaşadı. Tabii geçmişleri bu olduğu halde bugün başka şeyler söylüyorlar. Her seçim dönem olduğu gibi. 14 Mayıs öncesi de Değer istismarcıları Vaat bohçacıları Kifayetsiz müfterisler Ortalığın tozunu dumanak atıyorlar Aman Allah'ım Atıyorlar Tutuyorlar Kırıyorlar Kapatıyorlar Tehdit ediyorlar Dillerinin ucuna ne gelirse söylüyorlar Mazilerindeki Utanç tabloları gerçek Ama seçim dönemlerinde verdikleri vaatlerin Hepsi yalan Bak Genç ne çıkardı Denizlerde TCG uçak gemisi Şimdi onu nereye gönderdik İzmir'e İzmir'de kuyruklar devam ediyor Yeryüzünde Tok Gökyüzünde kan, Sandıkta Erdoğan Maşallah Gurur tablomuz Kızıl Elma Tok TCG Anadolu Hürjet, Karadeniz doğalgazımız Şehit Aybüke Yalçın Bir petrol sahamız Maşallah Hatırlarsanız Son mali seçimlerde Ekmekten sütü Sudan ulaşıma internetten traktöre Her şeyi bedava yapacakları üzerine Namus sözü vermişlerdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Buraya geldi mi Geldi değil mi Burada da atıp tuttu mu? Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsun. İstanbul'a uğradığı yok. O bol bol nereye gidiyor biliyor musun? Bodrum'a. Bodrum'a. Bodrum, Bodrum. İstanbul'u sel alıyor. Nerede diye sorulduğunda Bodrum'da. Tam tersine. Bunlar milletimizi canından bezdirdiler. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı eden almıştım. İstanbul susuzdu. Çöp, çukur, çamur İstanbul böyleydi. Ve İstanbul'u İstanbul bu kardeşiniz yaptı. Şimdi her şeyi bedava yapmayı bırakın. Yeni projeler başlatmayı teslim aldıkları yarım kalın işleri bile sürdüremediler. Çünkü her şey gibi. Bu ülke, bu millete, bu şehirlere hizmet etmek bir nasip meselesidir. Bunlar nasipsiz. Bunlar kudümsüz. Bunlar tembel. İnanın bunların önüne beş keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip gelecek kadar beceriksiz. Şöyle bir mazilerine bakın. Hepsinin de ortak özelliği başarısızlıktır batırmaktır Allah göstermesin ülkenin başına gelseler yarın öbür gün işçi memur emekli ay sonunda maaşını alıp almayacağını bilemeyecek geçmişte CHP memurlar maaş alamadılar sanayici tüccar esnaf önünü göremeyecek elindekinden olacak yeni bir şey yapamayacakları gibi Bizim kendilerine bıraktıklarımıza da sahip çıkamayacaklar. Zaten bunlara verilen görev de bu. Karadeniz gazının vanasını kapatmak. Gavar petrolünün üzerine beton dökmek. Toku rafa kaldırmak. Ya çıkmış utanmadan sıkılmadan ne diyor biliyor musun? Hani biz S-400 vardı ya. Amerika'nın kaldırın bunu dedi. Şimdi bu ne diyor? S-400'leri biz depoya alacağız. Kim diyor bunu? Bay Bay Kemal! Ya Bay Bay Kemal! En güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına asla bu millet müsaade etmeyecektir. Köprüleri, tünelleri hızlı tren hatlarını Otoyolları işlemez hale getireceklermiş. Teknoloji projelerimizin kapısına kilit vuracaklarmış. İHA'yı, SİHA'yı, Akıncı, Kızıl Elma'yı e onların da önünü keseceklermiş. Ülkemizi yeniden 3-5 dolar için birilerine el açar duruma getirecekler. Evet bunların yapacağı sadece budur. Arada bir çıkıp Somut proje söylüyorlar, altını kazıyorsunuz, hepsi çalıntı çıkıyor. Bizim yıllar boyunca hazırlığını yaptığımız, son aşamasına getirdiğimiz işleri bir yerlerden duyup proje diye millete yutturmaya kalkıyorlar. Mesela en son çıkıp Adana'da petrokimya özel ekonomi bölgesi kuracağından söz ediyor. Yahu biz orayı yıllar öncesinden... Enerji İhtisas bölgesi ilan ettik. Bay bay Kemal. Kurduğumuz Bora hatlarıyla Ceyhan'ı dünyanın önde gelen enerji Haplarından biri haline getirdik. Yumurtalık'ta 12 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Ayrıca her biri milyar dolarla ifade edilen başka yatırımlar da var. Biz bunlar gibi ülkemizin değerlerini yabancılara peşkeş çekmenin değil, kendi insanımıza kazanca dönüştürmenin sözünü veriyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'nı Teknofest'le, millet bahçesiyle, teknoloji geliştirme merkezleriyle ülkemizin gurur haline getiriyoruz. Onlar burayı karanlık ilişkili şirketlere peşkeş çekeceklermiş. Bunlar da yalan bitmez. Bunu da eserle, hizmetle, yatırımla yapacağız. Ülkemizi yeniden eski yokluk ve zulüm günlerine döndürmek isteyenlere bu meydanı bırakmayacağız. Şimdi bir şeye geliyorum. Teröründen LGBT'sine, nice sinsi niyetle evlatlarımızın geleceğine gözlerini dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Benim Vanlı Kürt kardeşlerimden LGBT'ci olur mu? Soruyorum olur mu? Çünkü benim Vanlı Kürt kardeşim ailenin kutsiyetine ne yapar? İnanır. Bizde aile kutsaldır. Ailenin kutsiyetine el dokundurtmayız. Kandil'dekiler... Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçırabilirler ama benim Kürt kardeşlerim buna müsaade etmez Türkiye yüzyılının ışığını söndürmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz Van'dan aldığımız şu güç ve destekle Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ı yeni bir demokrasi şölenine yeni bir kalkınma atılımına döndürmekte kararlı mıyız? Bir sonraki buluşmamızı inşallah seçim zaferimizin sevincini paylaşmak için yapacağız. Ama bunun için çok çalışmamız lazım. Biliyorsunuz benim her zaman bir sözüm var. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Yani kaleyi kadınlar fetheder kadınlar. Bu hazır mıyız? kademe buna hazır mıyız? Evet. Gençler buna hazır mıyız? Evet. Bu meydanda bulunan ve bizleri çeşitli mecralardan dinleyen, takip eden tüm kardeşlerime sesleniyorum. Her birinizden seçim gününe kadar hala tereddütte olan veya sandıkta başka tercihlere meyleden bir akrabanıza, komşunuza, dostunuza ulaşmanızı istiyorum. Türkiye'nin geleceği için bu seçimin ne kadar önemli olduğunu onlara anlatmanızı ve mutlaka gönlünü kazanarak sandıkta desteğini almanızı bekliyorum. Bunu başardığımızda emin olun o sandıklar gerçekten patlayacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şimdi hazır mıyız? Öyle bir aykıralım ki Bitlis duysun Tatvan duysun Tek millet Tek bayrak Tek vatan Tek devlet Bir olacağız İri olacağız Diri olacağız Kardeş olacağız Hep birlikte Türkiye olacağız Sağ olun, var olun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun.